Kıymetli izleyiciler, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun bugün ikinci günündeyiz. Beşinci oturumla başlıyoruz. Bu oturumumuzda İslam Mesihetler Tarihi Araştırmaları üzerinde hocalarımız sunum yapacaklar. Oturum başkanımız Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. değerli hocam Profesör Doktor Ali Karataş. Değerli hocam buyrunuz, oturum riyaseti sizindir. Evet, teşekkür ediyorum Abdullah hocam. Değerli dinleyiciler, araştırmacılar, hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Ee, Okul Derneği tarafından e, organize edilen Türkiye Sosyal Bilimler e, Sempozyumu'na e, Pazar günü 5. oturumun hepiniz hoş geldiniz. E, bu oturumumuzda e, çok kıymetli iki e, hocamız e, bizlere e, yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgileri takdim edecekler. E, i̇lk e, konuşmacımız e, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi e, öğretim üyesi profesör, Doktor Doktor e, Cenk Su Üçer. E, i̇kinci konuşmacımız ise Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden e, Araştırma görevlisi Doktor Yusuf Koçak olacak. E, öncelikle e, ben sözü e, Profesör Doktor Cengiz Uçer hocamıza e, vermek istiyorum. Hocamız e, Alevi gerilene mensup Ocak ve gruplar hakkında yapılacak araştırmalarda dikkate alınması gerekli bazı hususlar üzerine e, bize bir e, değerlendirme yapacaklar. E, hocam e, süreniz e, yarım saat buyurun hocam. Evet, kıymetli Başkanım, genel koordinatör olarak da Abdullah Hocam, Ünsif Hocam ve bizi dinleyen, kıymetli izleyenler, değerli ilim yolcuları. Öncelikle herkes hayırlı sabahlar diliyorum. Bu tür organizasyonlar biraz zor. Emeği geçen herkese başlangıçta teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli olur. Sosyal bilimler olması hasebiyle sosyal bilimlerin de biraz daha farkındalığın o noktada artmasına vesile olur inşallah. Şimdi çok uzakmadan hemen bu kendi sunumunda ifade etmiş olduğumuz başlıkla alakalı bir hususu ifade ederek öncelikle başlamak isterim başlıkta e, e, Alevi geleneğe mensup ocak ve gruplar diye ikili bir taksim var. E, bu noktada yapılacak çalışmalarda dikkat edilmesi gerekli hususlar. Önce neden ocak ve gruplar diye ayırıyoruz. Çünkü e, Alevi gelenek, Alevilik isimlendirmesi çok yeni bir isimlendirme. Şimdi sosyal bilimlerde malumunuz, hem isimlendirme çok önemli bir unsur hem de kavramlar çok önemli. İsimlerin ve kavramların yerli yerinde kullanılması bir olgunun, bir fenomenin anlaşılması açısından son derece zorunlu. Bu bağlamda ocak ve grup yapılanması veyahut da isimlendirilmesi veyahut da başlıkta böyle bir şeye özel vurgu yapmamızın sebebi Alevilik isimlendirilmesi ve yaygınlığı daha çok yeni. 1870'lere dayanan ama şöhret bulması 1990 yıllarındaki kimlik politikalarına dayalı bir şey. O çerçevede birazdan arz etmeye çalıştığım iki, burada sadece iki unsur üzerinden konuların tahliline yönelik bir sunum yapmaya gayret edeceğim inşallah paylaşım imkanımız olursa bir paylaşım da yapmak istiyorum ekranda. Bunlardan birincisi Alevi geleneğe mensup ocak ve grupların özellikle e, statüsü veyahut da mahiyeti hakkında bir e, belirleme yapmak. Çünkü her çalışmanın bunu dikkate alması gerektiği çok e, açık ve net bir durum. Bir de başlıkta yer alan Ocak sistemine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. 1980-90'lı yıllarda çok genel yapılan çalışmalar o zaman itibariyle alana yeni girildiği için belki makul idi. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada Ocak sistemini veyahut da Alevi geleneğe mensup olduğunu söyleyen gruplar sistemini dikkate almadan yapılacak her tür çalışma sağlıksız sonuçlara sebebiyet verecek. Onun için e, alanda çalışan birisi e, olma e, vasfıyla Ocak ve gruplar vurgusunu çok e, e, kuvvetli bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Peki Ocak neyi ifade ediyor? Birazdan aslında onu detaylandıracağım ama Ocak şu anda kendilerine Alevi ismi kullanılan e, grupların geleneksel yapısını ifade ediyor. Onu birazdan e, inşallah detaylandırmaya çalışacağım. E, Ocak yapılanması, e, Alevi geleneğe mensup, Alevilik şu an itibariyle Ocak sistemli geleneksel yapıyı ve şehirleşmeyle beraber ortaya çıkan anlayış birlikteliği ne bağlı şehirleşmeyle ortaya çıkan yapıyı ifade eden gruplar. Her ikisini ayrı ayrı almamız gerekiyor. Bu çerçevede neden başlığımıza geleneksel yapı, ocak yapısı ama bizim şehirleşmeyle beraber özellikle 70'li, 80'li ve en çok da 90'lı yıllarda Yeni bir şehirli örgütlülük gerçeği ortaya çıktı. Mesela Cem Vakfı gibi. Cem Vakfı'nın bir e, Alevilik anlayışı var. Veyahut da Pir Sultan Abdal Ocakları gibi. O, e, Pir Sultan Abdal e, Vakfı veyahut da derneklerinin bir Alevilik e, tanımı veyahut da algısı anlayışı var. Veyahut da bir Hacı Bektaş Veli e, dernekleri gibi. Onların da farklı. Bu üç grubun en azından ana çatı grupların Alevilik adına e, dile getirdikleri bütün iddiaları birbirinden çok farklı. Hele Ocak sistemini birazdan inşallah ona gireceğim. Ocak sisteminde, Ocak sisteminde hele hele bambaşka. Onun için biz e, burada e, bu iki yapıyı, bir Alevi gelenek mensubu Ocaklar ve gruplarda dini hayatla alakalı pozisyon neyi ifade ediyor? Bir önce bunu ıı, dile getire, getirmeye çalışacağım. Ondan sonra da bütün ıı, çalışmalarda mutlaka öncelikle Ocak sisteminin ondan sonra da şehirleşmeyle beraber örgütlülük gelene, gerçeğinde çok farklı ıı, Alevilik algıları ve anlayışları üzerinde yeni kümelenmelerin ortaya çıktığını ıı, izah bağlamında bir takım sunumlarım olacak. Şimdi değerli başkanım, kıymetli arkadaşlar, öncelikle bu sosyal bilimler olması, sosyal bilimlerle ilgili bir sempozyum olması dolayısıyla Alevi gelenekle ilgili yapılacak çalışmalarda mutlaka sosyal bilimlerin disiplinleri arasında ortak her bilimin e, alana katkı sağlayan metodolojisini dikkate alan disiplinler arası bir çalışma yapma zorunluluğumuz var. Bunu yaparken de önce Alevi gelenekle ilgili yapılan çalışmalarda çok güçlü bir ilahiyat kelam mezhepler tarihi tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı, tasavvuf felsefesi tasavvuf dili gibi e, temel İslam bilimlerinin efendime söyleyeyim e, ana bilim dallarındaki usul ve esasları veyahut da buradaki verileri mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Bir diğeri dinler tarihi edebiyat sosyoloji, antropoloji fenomenoloji bunların her birinin bugün itibariyle geliştirdikleri ana çerçeveleri kavramsal yapıları mutlaka dikkate almamız gerekiyor o kadar gerekiyor ki bunların her birini hemen hemen aynı seviyede işin içerisine katmadığımız zaman yapmış olduğumuz çalışmalarda bir takım yanlış neticeler ortaya çıkıyor en basitinden en basitinden Yayınlara vesaire baktığınızda sık sık Alevi inancı denildiğini görüyorsunuz. Şimdi burada kelamcı mezhepler tarihçi hocalarımız var. Yahu biz Mevlevi inancı deniyor mu bizim ilahiyat alanında? Veyahut da Kadir'in inanç dediğiniz şeyin kullanılacağı yer bir yer belli. Alevi inancı diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Ama bakın şimdi internetten hemen bir girin, dünya kadar veri çıkacak önünüze. Halbuki yanlış. Mevlevi inancı diye bir tek kavram var mı bizim e, metodik ilmi e, çalışmalarımızda? Yok ama insanlar bu neye inanç, neye iman esası demekle alakalı o hassasiyetleri bilmeden alan içerisinde kalem oynatıldığı için çok yanlış yerlere gidiyor. Mesela bizim bir dinler tarihi anlamında Hak Muhammed Ali, bizim Hak Muhammed Ali tasavvuftaki uluhiyet, nubuvvet ve velayetin bir karşılığı. Tasavvuftaki uluhiyet, nubuvvet ve velayeti bilmeden Hak Muhammed Ali'nin çalışmalarına giren insanlar hemen buradan hareketle Alevilik Hristiyanlık arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Bu eğer bir cehalet değilse kesinlikle kasıtlı bir şeydir. Siz hiç tasavvufun Hak Muhammed Ali'si uluhiyet, nübüvvet ve velayeti tasavvuf, hristiyanlıktaki teslisle tasavvuftaki Hak Muhammed Ali veyahut uluhiyet, nubuvvet ve velayet aynı şey mi? Mahiyet ve keyfiyet açısından birbirinden çok farklı. Ama bunlar bilinmeden alan içerisine girildiği zaman çok yanlış sonuçlara götürebilecek facia durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için disiplinlerin mesela bu fenomenoloji açısından da Alevi gelenekte var olan ana unsurlara en azından o fenomen olarak baktığınız zaman bir kelime-i tevhide, bir tekkeye, bir şeyhliye, dedelik sistemine, bir silsile olgusuna baktığınızda Alevi gelenekte var olan geleneğe mensup gruplara bu gelenek mensubu olma özelliğini katan ana şeylerin bizim tasavvuf ve tarikatlar tarihindeki ana unsurlarla birebir örtüştüğünü görüyorsunuz. Bu çerçeveyi dikkate aldığınızda bu sosyal bilimlerin ve hatta Alevilik çalışacak, Alevi gelenek mensubu, Ocak ve grupları çalışacak kişilerin mutlaka ilahiyat temel İslam bilimlerinde özellikle tasavvuf tarihi, mezhepler tarihi, kelam, dinler tarihi, sosyoloji, antropoloji, fenomenoloji, edebiyat, tasavvuf edebiyatı gibi konularda Mutlaka dil, dil, dil özellikleri, sembolik dil, sembolizm gibi konularda mutlaka farklı farklı disiplinlerin bu konudaki verilerini dikkate almak zorundayız. Yoksa çok facia ya varacak sonuçlarla karşılaşabiliriz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi alan araştırmalarında bizim bir tokatta Nebiköy köy var. İnternette baktığınızda göreceksiniz. Nebi köyde normal Türkmenlerin veyahut da yörüklerin veyahut da mesela bizim bu kına gecelerinde vesairede kızların, gelin adaylarının giydiği üç peşli. Anadolu'da her yerde giyilen üç peşliyi bir araştırma grubu bizim köye gitmiş. Halbuki bir üst köye, Alevi olmayan köye gittiğinde de aynı kıyafet var. Aynı kıyafet var. Ama bir üst köye gitme zahmetine katlanmadığı için bütün Anadolu'da farklı farklı grupların Alevi olan olmayan grupların giymiş oldukları üç beşli kıyafet şimdi Alevi kıyafeti diye geçiyor literatürde. Kastımı başkanım ifade edebiliyor muyum? Onun için bu alan araştırmalarında mutlaka disiplinlerin ortaya koyduğu hassasiyetleri beraberce dikkate almak gerektiğini bir sosyal bilimler sempozyumu vesilesiyle Alevi Gelenek hakkında yapılacak çalışmalarda da disiplinler arası bir yaklaşımın mutlaka önemli bir unsur olduğunu ifade etmiş olayım. Şimdi değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Buradaki ikinci e, bu, ifade etmeye çalışacağım şey bu Alevi gelenek mensubu Ocak ve e, grupların dini e, mahiyetine Alevi gelenekle ilgili Alevi geleneğin bir tasavvuf ve tarikat hayatı gerçeğiyle hemhal olmuş bir gerçekliğimiz olduğunu görmeden yapılan bütün çalışmalar bizi yanlış yere götürüyor. Ama bütün çalışmalar. Onun için Alevi gelenek, ocaklar ve gruplar hakkında yapılacak çalışmaların Alevi geleneğin bin yıldan beri, en az bin yıldan beri ilk İslamlaştıkları andan itibaren bugüne kadar çok yoğun bir tasavvuf düşüncesi ve fiili bir tarikat hayatı yaşayan, bakın fiili bir tarikat hayatı yaşayan gruplar olduğunu herkes dikkate almak zorunda neden? çünkü Alevi geleneğe geleneksel anlamda ocaklara doğru bir boy soy aşiret sistemi var, onu birazdan ocaklar sisteminde ifade edeceğim boy soy aşiret sistemi var, doğru ama dini hayatla ilgili veya da Allah tasavvuru ile ilgili bizim kelamda o varlık algısıyla alakalı bütün düşüncelerin tasavvuf düşüncesinde, cezbeci tasavvuf ekollerinde var olan bütün unsurlarla hemen hemen, bakın göçebelik, yerleşiklik, şehir merkezine yakın olma, uzakta kalma, Veyahut da Osmanlı topraklarında yer alma, Safeviler siyasi destek verme gibi birbirinden farklılaştıran unsurlar olmakla beraber ama ana yorum farklılıkları buralarda yalıyor. Ama mutlak surette, tasavvuf düşüncesinde cezbeci, vahdet-i vücutçu, vahdet-i şuhudcu, tasavvuf ekollerinden nasıl bir varlık ve Allah algısı varsa Bizim Alevi Gelenek mensubu ocaklarda da bakın bunlar içerisinde de tasavvuf geleneği mensubiyeti açısından farklılıklar var. Onu arz edeceğim birazdan ama ne olursa olsun fiil olarak düşünce, zihniyet bir tasavvuf düşüncesi zihniyeti. Peki uygulamalar bakın bir bir olayın bir olgunun tarikat kabul edilmesi için bir insan musuru var. İnsan unsuru her ne kadar dedegan ve Taliban diye, biz Taliban'ı sadece Afganistan'la ilgili görüyoruz ama Taliban bu topraklarda da Alevi gelenekte o talip, mürit ailelerini ifade etmek üzere gelenekte kullanılan bir yapı. Ee, yani dedeğan, dede sülaleleri, bir de taliben, e, mürit sülaleleri, mürit aileleri. Böyle bir yapı olmakla beraber sistematik şey mürşid, pir, e, dede, e, talip gibi tamamen tarikat, tarikat hayatında bir insan unsuru var. Yapılan bütün o cemler aslında bir tevhid toplantısı. Bütün alevi gruplar hu çekiyor. Allah çekiyor. La ilahe illallah. Yani zikir yapıyor. Ki, tasavvufa en önemli özelliğini kazandıran şey bir zikir toplantısıyla ibadet hayatına bir zikir ayinini, kelime-i tevhidi e, ibadet hayatının bir parçası kabul etmesi bütün alevi gruplar şu andaki şehirleşen e, alevi gruplara mensup olanlar da dahil her biri bir tekkeye bağlı tekkeye bağlı hala tekkeye bağlı ve bizim Tokat'ta mesela Hubyar ve Keçeci Baba olmak üzere veyahut da Eskişehir'de şucaattin Veli olmak üzere fiilen, fiilen çalışan tekkeler var. Ve her bir Alevi dediğimiz vatandaş bir tekkeye bağlı. O te ocağa bağlı ama tekkeye bağlı. Tekke yapılanması var. Ve bütün sistem hala bu tekke yapılanması üzerinde sürüyor. Peki... Aş, cezbeyi artırmak için kullanmış olduğunuz ilahiler değiş ve nefes aynı şeyler. Siz e, def vuruyorsunuz e, zikir çekerken e, efendime söyleyeyim Yusuf hocam neyi çalıyor? E, Abdullah hocam da bir ocak mensubu olarak bağlama çalıyor. Ama hepiniz müritlere ve taliplere hu çektiriyorsunuz. Hatta ve hatta Cem esnasında okuduğunuz ayetler ve dualar ve gülbanklar ile herhangi bir cehri zikri esas kabul eden Alevi meşref diğer tasavvuf ekollerindeki Mevlevilikteki, Kadirilikteki, Rufailikteki gülbanklar bile aynı aynı ifadeleri bile aynı şerah uyarırken Okumuş olduğunuz ayetler aynı. Onun için kim çalışacaksa Alevi gelenekle ilgili Alevi geleneğin mutlaka bir tasavvuf hayatı ve fiili bir tarikat uygulaması halen bugün 2011 yılında hala tarikat erkanı yürüten gruplar olduklarını mutlaka dikkate almak zorundayız. Ve sosyal bilimlerin o kendi iç dinamiklerindeki sistematiğine bağlı olarak bir şey daha burada mutlaka ifade etmek zorundayım. Geleneği kendi kavramlarıyla ve kendi diliyle anlamamız gerekiyor. Mesela bizim dedelerimizin hiçbirisi yapmış oldukları uygulamalara ritüel demiyor mesela. Erkan diyor. Siz neden gidip erkan demiyorsunuz da ritüel diyorsunuz? Sizin kendi kavramlarınızın e, yerli yerinde kullanılması gerekiyorken neden e, batıdan gelen ve başka bir anlamı ifade eden bir kavramla geleneğinizi anlamaya çalışıyorsunuz ve yanlış anlıyorsunuz o zaman o zaman her geleneği kendi kavramları içerisinde mesela Alevi gelenek, Hak Muhammed Ali'ye Ali hocam, isminiz Ali olduğu için size e, hitaben söyleyeyim. Başkanımız da olmanız hasebiyle. Hak Muhammed Ali'ye üçler diyor hocam. Üçler. Bak geleneğin orijinal kullanımı bu. Üçler. Ama bakın bir sürü üçleme kelimesi. Bizim kendi arkadaşlarımız, kendi e, bu ülkedeki akademisyenler dahil Hristiyanlıktan e, apararak kullandıklar. Üçleme diyor şimdi. Ya Kardeşim buna bir hakkınız var mı? Yanlışın da ötesinde. Böyle bir hakkımız yok bizim. Gelenek çünkü buna üçler diyor. Geleneğe bir kere saygıyla başlayacaksınız bu işe. Üçler dediğinizde Hak Muhammed Ali'yi ululiyet, nubuvvet ve velayeti ifade etmiş olursunuz. Ama üçleme dediğinizde zihniyet aleviliği otomatik olarak İslam dışında bir yer ile irtibat kurdurarak e, konuyu e, ortaya koyan bir yaklaşıma götürür sizi. Onun için kavramları da yerli yerinde kullanmaya çok önem göstermemiz gerekiyor. Bu, bu kısmın e, değerli başkanım anlaşıldığını düşünüyorum var ise birkaç şuraya da değinin diyeceğiniz mesele ona da değinmeye çalışırım evet hocam çok teşekkür ediyorum çok güzel ifade ettiniz ben de çok istifade ettim şu ana kadarki anlatılan hususlar gayet açık ve netti hocam Eğer başka husus varsa siz buyurun devam edin hocam estağfurullah şimdi ocak yapılanmasına geliyorum hocam buyurun. bu daha önemli bir şey çünkü kabul edin veya etmeyin 90'lı yıllarda Alevi gelenek o bu şekilde sünniliğin bir karşısına inşa edilmeye çalışılan bir e, yapı olarak önümüze de çıktı. Halbuki benim biraz önce anlatmış olduğum şeyde bir mezhepler tarihçisi olarak bizler Aleviliğin sünnilikle kıyaslanamayacağını yazı yazarak da söyledik bir bir şey e, oluşmaya başladım engel olamıyorsunuz. Bakın rahmetli Hasan Ona hoca dahil. Bu fakir kardeşiniz dahil Alevi Sünni kıyasının doğru olmadığını, mukayese edilebilir türdeşler olmadıklarını. Bir mezhepler tarihi açısından Yusuf hocam Sünniliğin mukayese edilebilir türdeşinin Şiilik olduğunu, Aleviliğin Şiilik olmadığını Hatta ve hatta %95 Anadolu'daki Alevilerin zihniyet olarak her ne kadar 16. yüzyıldan sonra bir takım Şii e, semboller girmeye çalışsa da o Yavuz Sultan Selim Şah İsmail Savaşı'nda Osmanlı'nın galip gelmesiyle o sürecin akim kaldığını ve doğal olarak Alevi geleneğin bin yıldan beri Yesevi kaynaklı olması ve Yesevi, Orta Asya kaynaklı olması hasebiyle Anadolu'daki bütün gruplar fıkhen, hanefiliği uyguluyor. Ama kimse bilmiyor bunu. İlla caferilikle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Onun için bu disiplinlerin bilgileri çok önemli. Peki, Ocak yapılanması ne? Ocak yapılanması da şu. Soy boy aşiret sistemine uyarlanmış bir tasavvuf ve tarikat hayatı gerçeğinden bahsediyoruz. Soy boy ve aşiret sistemi. Onu birazdan masif olursa e, tekke yapılanmasında göstereceğim. Veyahut da hemen geleyim. Şöyle e, ekranım görünüyor mu başkanım? Abdullah hocam. Görünüyor hocam. Evet. Tamam şimdi bakın. Alevilik şimdi bir üst kimlik olarak kullanılmaya başlandı. Tamam. Evet, Ama ne var? Hocam, hocam, biraz daha büyütebilir miyiz? 180 yapabilir miyiz? Şöyle bir şey oldu. Ben onu heh, ben oynatırım inşallah. Tamam. Şimdi ana var. ana ocak ve alt ocak yapılanması. Aslında bakın ana ocaklar boy Alt ocaklar, soylar, ona bağlı ocaklar da aşiretler. Bakın gidin Yozgat'a, Çorum'a, Tokat'a bazı gruplar aşiret derler Alevilere. Aleviler alanda kendilerine Alevi ismini kullanmazlar. O yıllardan sonra kullanmaya başladılar. Her kişi kendi mensup olduğu şu ekranda gördüğünüz ocak ismiyle kendisini anar. Ben Şah İbrahim Veli Talibiyim de. Ben İbrahim Hacı Obası ıı, dedesiyim de, Aleviyim demez. Gelenek hala böyle ve her grup kendi ocağını bilir. Şu an itibarıyla tekke yapılanması da böyledir. Mesela ben burada dede garkını, tekke yapılanmasını dede garkından verdim. Dede garkın ana ocaktır. Bakın dede garkına ait Zaviye Mardin Derik dede köydedir. Mardin'de. Bunlar Türkmendir ama şu anda orada Kürtçe konuşuluyor. O ayrı bir mesele. Ama ocağın merkezi Mardin Derik'tedir. Ocağa bağlı soylardan birisi Şah İbrahim Veli Ocağı'dır. Şah İbrahim Veli Ocağı'nın tekkesi, bakın tekkesi Malatya Hekimhan Mezirme köyündedir. Şah İbrahim'e bağlı olan tabi burada Dede Garkın'a bağlı başka gruplar da var. Ben ama tekke yapılanması Şah İbrahim'e bağlı olan İbrahim Hacı Obası Ocağı Zaviyesi Kayseri Sarı olan Kesikmiran Köyü'ndedir. Bakın ocak ve dede tekke yapılanması. Tekke yapılanması bile bunlar var. Mesela İbrahim Hacı Ocağı bir e, erkan yürütecekse Şah İbrahim Ocağından izin alıyor. De, görgüyü yürütmek için Cem'i yürütmek için Şah İbrahim Ocağı da Dede Garkın'dan izin alıyor Hiçbir Dede Garkın'ın Dede Baba Mansurlu'yla Zikir Cem yürütmüyor Avul Zikir yürütmüyor Hacı Bektaş'la zikir yürütmüyor Kendi içerisinde Ocak sistemiyle Şimdi bu çerçevede Değerli hocalarım ve değerli Dinleyenler Ana Ocak ve bağlı alt ocaklar var. Hacı Bektaş, Dede Garkın, Avucen, Hasan Dede, ben buraya tokattan da bir keçeci babayı zikrettim. Bir kere beş ana ocak var deniyor. Bu çok doğru değil. Çünkü ilahiyat ve tasavvuf birikimiyle farklı tasavvufi geleneklere ve silsilelere bağlı olup da kendi içerisinde bakın Tokat'taki Keçeci Baba müstakil bir ocak. 1906'larda vesaire Hacı Bektaş dergahıyla bir irtibata geçmiş ama müstakil bir ocak. Çünkü aynı Hacı Bektaş'taki gibi burada bakın Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş'ı burada örnek verdim. Hacı Bektaş ana tekke ama Sultan Samut, Güvenç Aptal Koçu Baba Deniz Alt ocaklar var Hacı Bektaş'a bağlı. Aynı sistem burada Keçeci Baba'da da görülüyor. Keçeci Baba ana ocak, Aziz Baba, Nebioğlu, Ergonaş, Seyit Selahattin alt ocaklar. O zaman bu ocak sistemini, değerli başkanım, bunların hiçbiri birbiriyle cem yapmıyor. Aynı bizim nasıl ki diğer tasavvuf ekollerimizde, Kadiri'ler kendiçlerinde, Mevleviler kendiçlerinde, Kadiri'ler kendiçlerinde erken yürütüyorlarsa, şu anda kendilerine Alevi dediğimiz ocakların her biri de o tekke yapılanmasında kendi ocak sistemiyle erken yürütüyor. Hiçbir birbiriyle erken yürütmüyor. Şehirde biraz durum değişmeye başladı. Dernek dedeliği ve derlek cemevliği. Or, şeyi ortaya çıktı. Ama görgü cemlerini yine her ocak kendi içerisinde yapıyor. Bir de şöyle bir şey ifade etmeliyim. Bu ocakların her biri farklı bir silsileye bağlı. Artı her biri farklı bir tasavvuf geleneğine mensup. Mesela bu tokat yapısı. Tokatta dört ana grup var. Mektâşiiler erde yani Sufiyan sureyi yani Kızılbaşlar hubyarlılar keçeci baballa şimdi lütfen burayı zikred bitireceğim başkanım Mektâşiiler Horasan melametiliği ne bağlı gelenek Tasavvuf neşmesi melametilik erde bir Sufiyan sureyi halveti Kubyarlılar aptal, aptal geleneği. Keçeci babalar ise ahi geleneğine bağlı gruplar şimdi. Doğal olarak bunların her birinin erkanı farklı. Hepsi doğru. Perşembe akşamı diğer tasavvuf ekolleri gibi. Perşembe akşamı akşamdan sonra başlayıp seher vaktine kadar cemlerini yürütüyorlar. Doğru. Cumalık diyorlar buna. Doğru. Ama her biri farklı bir tasavvuf geleneğine mensup. Her biri kendi içerisinde cem yürütüyor. Mesela bu yapı o kadar şey ki, ilahilere e, bektaşiler nefes diyor, diğer gruplar değiş diyor. Halbuki aynı şey. biri ama nefes diyor, biri değiş diyor. Bunlar cemlerini, kimi semahlarını, kimi bir kişiyle dönüyor, kimi üç kişiyle dönüyor, kimi 7 kişiyle dönüyor, kimi 12 kişiyle artı bir daha 13 kişiyle dönüyor. Bu farklılıkların hepsi bu ocak farklılığından kaynaklanıyor. Bu grupların kiminde musahiplik var, kiminde yok. Ama şimdi bakın öyle yanlışlar var ki bizim e, milli eğitimin kitaplarından müsahiplik Sanki bütün alevi gruplarda var olan bir şeymiş gibi anlatılıyor bizim çocuklarımıza. Yanlış bile değil. Yap yanlış bir şeyi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Halbuki gelenekten müsahiplik bütün gruplarda yok. Bu çerçeveyi e, paylaşarak ben bana vermiş olduğunuz süreyi de e, doldurmuş oldum e, Sayın Başkanım. Bütün hocam, çalışmalarda Hocam birkaç dakikanız daha var. Size torpili geçebiliriz daha. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. evet e, Yusuf Hocam'ın da dinleyicilerimizin de e, hakkını nar e, riayet etmek isterim. Hı. Bütün çalışmalarımızda bu durumda bir, disiplinlerin özellikle tasavvuf tarihinin mezhepler tarihinin ve kelamın kavramlarını yerli yerinde Hak Muhammed Ali'nin tasavvuftaki uluhiyet, nübuvvet ve velayetin o gelenek tarafından dillendirilmiş şekli olduğunu bu boy soy aşiret sisteminden kaynaklı bazen böyle Yahudilikle ya insanın gülesi de geliyor ama yapacağınız bir şey yok bu aşiret sistemi bizde sadece Alevilerde olan bir şey değil ki hocam Anadolu'da Kürtler'de var Araplarda var, Çerkezler'de var hepsinde var bu aşiret sistemi soy sistemi kendi gerçekliğimizle mukayese etmek yerine illa İslam'dan kopartmak istiyoruz ya bu geleneği İlla götürüp bu aşiret sistemi dolayısıyla efendim söyleyeyim bazı çalışmalarda Yahudilikle irtibat kurmaya çalışıyor Allah aşkına hiç mi insafı yok bu insanların? Hiç mi bilimin, efendime söyleyeyim bu ortaya koymuş olduğu usulün bir hatırı yok? Onun için sosyal bilimlerin disiplinler arası çalışması ama mutlaka ilahiyatın mutlak surette bilinebilmesi gerekiyor. Hocam, cem ile ilgili tartışma. Ali hocam, eğer bu tekke ya 1924 öncesinde ve şu anda bile çalışan tekkelerin olduğunu bilseniz tekkenin bin yıllık İslam tarihinde bu Anadolu coğrafyasında Anadolu'da dini hayatın, sosyal hayatın kültürel hayatın hem Selçuklu hem Beylikler hem Osmanlı döneminde tekkeler üzerinden kurgulandığını bilseniz Alevilerin her birinin bir tekkesi olduğunu bilseniz Orada hu çekildiğini, tevhid getirildiğini, zikir çekildiğini bilseniz, cemevinin de şehirde 1990'lı yıllarda bu geleneğin zikir çekmek, tevhid çekmek için şehirlerde kurdukları mekanlar olduklarını bilseniz, Allah aşkına cemevini camiyle kıyaslar mısınız? Cemevinin dergahın şehirde kurulmuş 90'lı yıllarda şehirleşmeyle beraber bir yeni isimlendirme olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama insanlar illa tutuyor, camiyle kıyaslıyor. Öyle şey olur mu? Bizim bütün Alevi tekkelerimizde benim Alevi dediğimiz gruplara ait tekkelerde bu konuda Alevi gelenek mensubu ocaklara ait tekke ve dergahlardaki cami ve mescit kayıtları diye bir makalemde yayınlandı bütün hemen hemen e, Alevi dediğimiz gruplara ait tekkelerin hepsinde istisnasız cami ve mescit var hem de geleneksel olarak tarihsel olarak buna rağmen işte bu e, metodsuzluktan kaynaklı veyahut da ideolojik yaklaşımlar veyahut da algı oluşturmak sünniliği camiyle efendime söyleyeyim mescitle buluşturup işte Cem sanki ondan ayrı bir şeymiş gibi algılattırıp bir algı oluşturmaya ve zih zihniyet olarak da biraz parçalamaya dönük şeylerdir bunlar. Onun için metodik dini bilgi Alevi gelenek hakkındaki çalışmalarda da mutlaka her bir grubun birbirinden farklı olduğunu. Çünkü diyor ki gelenek Sayın Başkanım Iki, üç dakika dediniz ama vallahi 3'ü üç, geçtim herhalde. <gülüyor> Her bir geleneğin kendine ait bir müstakil ocak olduğunu, ocak sistemiyle erkanı yürüttüklerini, geleneğin de bunu yol bir sürek binbir diye isimlendirdiğini ve geleneğin bunu yaşatmak için de gayret ettiğini görüp Aleviliği, sünnilik karşısına inşa etme gayretlerinden ve hevesinden vazgeçmemiz gerekiyor. Başkanım teşekkür ediyorum. E, Profesör Doktor Cenk Üçer hocam, e, biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok istifade ettiğimiz, hatta bizim de böyle e, yanlış algılamalar, e, yanlış yönlendirme neticesinde zihnimize oluşmuş e, bazı hataları e, sizin sayenizde burada e, düzelttiğimizi ifade etmek isterim. Gerçekten bugün sadece mezhepler tarihi alanında değil, hayatın genelinde ve ilahiyat alanında ve diğer alanlarda aslında yapılan birçok çalışmada bir sözlük bunalımının, kavram bunalımının olduğunu açıkça ifade etmek isteriz. Bu gerçekten kavramların içinin boşaltılması, kavramların farklı şekillerde kullanılması aslında insanların üzerinde uzlaşabileceği ortak bir alan durumunu da yok etmiş oluyor. Dolayısıyla bir konuda rahat konuşabilmemiz de doğru sonuçlara ulaşabilmemiz de engelliyor. Bu nedenle aslında belki bugün birçok araştırmacı bağlamında da bunu söylesek normal günlük hayat içerisinde de söylesek aslında bizim bir sözlük inşa etmemiz gerekliliğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. İşte Prof. Dr. İhsan Fazlaoğlu'nun birçok çalışmalarında da yazılarında da sıklıkla atıf yaptığı konular bunlar üzerinde durduğu konular ee, inşallah süreç içerisinde e, bu tür konularda daha e, açıklığa, netliğe ve berraklığa ulaşarak daha rahat konuşabileceğimiz bir alan e, oluşur e, diyoruz hocam. E, ben aslında konuşmanızda e, kısaca özetlemek istiyordum fakat siz e, tekrar bir özetleme yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, kaleminize, ağzınıza sağlık hocam. E, evet e, şimdi